a1, a2, a n'e kadar vektörlerden oluşan bir a kümesi olduğunu düşünelim. Bunun bir v alt uzayının doğrayı olduğunu biliyoruz. Bu videoda göstermek istediğim bunun en adet elemanı varsa veya kardinalitesi n ise v'yi gelen herhangi bir kümenin de en az en adet elemanı olması gerektiği. Bu kümede en adet vektör olduğunu bu şekillerde belirtiyoruz. Eğer v'nin doğurayının en adet elemanı varsa v'yi geren her kümenin en az n adet elemanı olması gerektiğini söylüyorum. n'den az elemanı olan bir küme ile başlayıp çelişki bulmaya çalışalım. Bir b kümesinin b1, b2, bm'e kadar vektörleri olduğunu varsayalım. Ve m, n'den küçük olsun. Yani vektör kümemde a'dan daha az eleman var. Siz de bana bu kümenin v'yi gerdiğini söylemiş olun. Şu yeşil ifadenin doğru olduğunu düşündüğümü söylerim. Böylece düşünsel bir deneye başlarız. Tamam derim, eğer kümenin v'yi gerdiğini iddia ediyorsanız şöyle bir şey yapalım. Yeni bir küme tanımlayalım. Bu kümenin adını b1 üssü koyalım. Niye böyle garip bir notasyon kullandığımı birazdan göreceksiniz. Bu küme b kümesi artı a1 vektörü olacak. a1 ve b'nin diğer tüm elemanları b1, b2, Bm kadar, bm'ye kadar. Bu kümenin lineer bağımlı olduğu konusunda sanıyorum hemfikiriz, değil mi? Peki, bunu nereden biliyorum? Lineer bağımlılığa göre bu kümenin en az bir elemanı, diğerlerinin lineer birleşimi olarak ifade edilebilir. A1'in, v'nin doğray vektörlerinden biri olduğunu biliyoruz. Doğray vektörlerinin hepsi v'nin elemanıdır. Bu küme v'nin doğrayı ise v'yi gerer ve v'nin her elemanı bu vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade edilebilir. Veya bu vektörlerin her lineer birleşimi v'nin içindedir diyebiliriz. Bir lineer birleşim de a1'in katsayısının 1 ve diğer katsayıların 0 olduğu lineer birleşimdir. Yani a1 de kümededir. a1 v'de ise bu vektörlerin tamamı v'yi gererse, tanım gereği v'nin her elemanını bu vektörlerin bir lineer birleşimi olarak kurabilirim. Yani bu vektörlerden a1'i veren bir lineer birleşim yaratabilirim a 1 eşittir d 1 b 1 artı d 2 b 2 dm m b m'ye kadar diyebiliriz. d'ler sabit ve en az 1'i 0'dan farklı olacak. a'nın 0'dan farklı bir vektör olduğunu biliyoruz. Eğer 0 vektörü olsaydı, bu doğru olamazdı. Çünkü lineer bağımsız olmayacaktı. 0 vektörünü 0 çarpı herhangi bir başka vektörü olarak gösterebilirsiniz. Yani bu 0 vektörü olmayacak. Bu da demektir ki, bunlardan en az biri sıfırdan farklı olacak. O zaman diyelim ki, dj, bj, yani bj'nin katsayısı dj, sıfırdan farklı. dj eşit değildir, sıfır. Bu terimi yalnız bırakabiliriz. Yani burada dj, bj artı bir sürü şey olacak. Bu terimi yalnız bırakmak için iki taraftan çıkarırız. İki tarafı eksi dj'ye böleriz ve eksi a1'i öteki tarafa atarız. Peki, böylece ne oldu, ne yaptık biz? Bir sürü işlem yaptık ama hepsi basit cebir işlemleri aslında. Şimdi şurada bj'yi tek başına bırakabiliriz. Eksi 1 bölü katsayısı. a1'i iki taraftan çıkarırsak, artı d1 b1, burada biraz boşluk kalacak, dm bm'ye kadar. Bütün bunları size a1'in diğer vektörlerin lineer birleşimi olarak yazılabileceğini göstermek, ispat etmek için yapıyorum. Terimlerin yerlerini değiştiriyorsunuz. Terimlerin yerlerini değiştirip, bir vektörü diğerlerinin ve a1'in lineer birleşimi olarak yazabilirsiniz. Bu vektör şimdi fazlalık oldu. v'yi germek için artık ona ihtiyacım yok. Bu küme yine de v'yi gerecek. Buraya bir vektör eklemiştim, yani bu vektörü b1 üstünden silersem hala v'yi gererim. Bunu nasıl biliyorum, peki? Çünkü bu vektörü diğerleri cinsinden ifade ettim ve onu silersem hiçbir şey kaybetmiyorum. Başka bir vektörü bulmak için bu vektöre ihtiyacım yoksa bu vektörü diğer b'ler ve a1 ile oluşturabilirim. Şimdi onu silelim ve kümemize v1 diyelim. Veya sadece kümenin adını değiştirelim. Bu, bu biraz olağan dışı bir notasyon ders kitaplarınızda böyle bir ifade görmezsiniz. Ama bu ifadenin daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum b1, b2, bn. Bunlar rastgele isimler, o yüzden değiştirebilirim. bj eşittir, b1 diyelim. b1 de BC'ye eşit olsun. Değiş tokuş yaptık, yani yerlerini değiştirdik. Bu vektöre b1 dedim. b1 ve bj'yi yeniden adlandırdım, yani isimlerinin yerlerini değiştirdim. Şimdi b1'i silersem, notasyonu daha da kolaylaştıracağım. bj'yi siliyorum da diyebiliriz ama o zaman kafalar karışabilir. Neyse, b1 olarak yeniden adlandırdığım bj'yi sildikten sonra oluşan kümeye b1 diyelim. b1 kümesi eşittir. a1 ve bj'ye b1 deyip silmiştim. B1, b 1 bj yapmıştım. Yeni kümem şöyle. b2 eksi bj. Evet, gerçekten de b1 de olabilirdi. Bilemeyiz. Büyük ihtimalle sıfırdan farklı böyle birden fazla vektör var. Bunlardan herhangi birini bj olarak seçebilirdik. Neyse, bj'yi bu sefer b1 dedik ve b1'i sildik. Ve şimdi kümemiz şöyle, b3 bm'ye kadar. Bu küme hala v'yi gerer. Çünkü sildiğimiz vektör, kalan vektörlerin lineer birleşimi olarak yazılabiliyordu. Yani, v'nin tüm vektörlerini oluşturma kapasitemizi kaybetmedik. Şimdi başka bir vektörü oluşturayım, b2 üssü kümesi diyelim. Bu sefer, v'nin doğrayından başka bir eleman seçiyorum. İkinci elemanı, a2'yi seçiyorum. a2'yi buna katalım. b2 üssü kümesi, bu kümenin a2 eklenmiş hali. a1, a2, b2, b3, bm'e kadar. Bu hala v'yi gerer. Çünkü sadece bir şey ekledim. Ama aynı zamanda lineer bağımlı. Hatırlarsanız, başlangıçta bunun lineer bağımlı olup olmadığını söylememiştim. Olabilir de, olmayabilir de. Ama v'deki başka bir vektörü ekleyince lineer bağımlı olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü eklediğimiz vektörü bu vektörlerden oluşturabiliriz. Ayrıca b1 kümesinin v'yi gerdiğini de biliyoruz. Buna göre yeni elemanı eklediğimizde yeni elemanın lineer birleşim olarak yazılabildiğini biliyoruz. Yani bunun lineer bağımlı olduğunu biliyoruz. a2 eşittir bir sabit c1 çarpı a1 artı c2 b2 artı c 3 b 3 BM'ye kadar. Böyle diyebiliriz. Şimdi bu katsayıların en azından birinin sıfırdan farklı olduğunu söyleyeceğim. ci'lerden en az biri sıfırdan farklı. Aynı zamanda bunun dışında başka bir tane daha olduğunu söyleyeceğim. b terimlerden en az birinin katsayısı sıfırdan farklı olmalı. Şöyle düşünebilirsiniz. Bütün bunlar sıfır olsaydı ne olurdu? Hepsi 0 olsaydı, a2, a1'in lineer birleşimi olurdu. Bunların hepsi giderdi ve a2 eşittir, 0 dışı bir sabit çarpı a1 kalırdı. Ama böyle olamayacağını biliyorum, çünkü bu iki vektör lineer bağımsız bir kümeden geliyor. Lineer bağımsız bir kümeden geliyor, bu iki vektör doğraydan geliyor. Doğraydan gelmeleri nedeniyle lineer bağımsızlar lineer bağımsız oldukları için de A2'nin bunların lineer birleşimi olarak ifade edilemeyeceğini biliyorum. O yüzden B'li terimlerin en az birinin katsayısı 0'dan farklı olmalı. Diyelim ki o terim CCBJ bu önceki terimden farklı. En az birinin 0'dan farklı olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü hepsi 0 olsaydı bu iki vektörün lineer bağımsız olduğunu söyleyemezdik. Birbirinin katı olurlardı. Aynı işlemleri yapacağız. CC 0'dan farklı olduğu için BC'yi tek başına bırakabiliriz. BC eşittir eksi 1 bölü CC çarpı eksi a 2 artı c 1, a 1, cm BM'ye kadar bj'yi a2 ve diğer vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade ettik. O sebepten silelim bunu kümemizden çıkaralım. Kümeden çıkarmadan önce, adını değiştireyim, notasyonu kolaylaştırmak için, bj'ye b2, b2'ye de bj diyeceğim. Sadece isimleri değiş tokuş ettim. b2'yi çıkaracağım, yani şimdi lineer birleşim olarak ifade edebildiğim vektörü çıkarıyorum. Bu terimlerden birini çıkarıyorum ve kümeye b2 diyorum b2 eşittir, a1, a2 ve b'lerin kalanı, b3, b4, m'e kadar. Dikkat ederseniz, hala m elemanım var, m elemanım var. Ve küme hala v'yi geriyor. v'yi geriyor çünkü çıkardığım eleman, diğer elemanların lineer birleşimi olarak yazılabiliyordu. Yani eğer o vektöre ihtiyacım olursa, diğerlerinin lineer birleşimiyle oluşturabilirim. Yani o vektör gerekli değildi, fuzuliydi küme hala v'yi gerer. Bu süreci tekrar etmeye devam edebilirim. a3'ü ekleyebilirim. b3 üssünü üssünü tanımlayabilirim. a3'ü şu kümeye eklerim. a2, a3. Sonra b3, b4, bm'e kadar. Bu da lineer bağımlı çünkü bu v'yi gerer. Yani bunun dışında her şey v'yi germekte. Demek ki bu vektörü diğerlerinin lineer birleşimi olarak ifade edebiliriz a3 eşittir c1 a1 artı c2 a2 artı c3 b3 cm kadar. B'li terimlerden en az birisinin katsayısının sıfırdan farklı olması gerektiğini biliyoruz. Hepsi sıfır olsaydı a3'ün ağlı terimlerin lineer birleşimi olduğunu söylerdik. Ağlı terimler lineer bağımsız olduğundan a3'ün böyle bir lineer birleşim şeklinde ifade edilemeyeceğini biliyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Cc 0'dan farklı diyoruz. BJ yalnız bırakıyoruz ve isimleri değiş tokuş ediyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz. BJ'ye B3 B3'e Bc diyoruz. B3'ü çıkarıyoruz. A1, A2, A3, B4'ten BM'e kadar, BM'ye kadar elemanların oluşturduğu B3 kümesini böylece elde ettik ve bu hala V'yi gerer. Bunu yapmaya devam ediyorum. Bakalım en sonda ne olacak. Bu süreci tekrarlamaya devam edersem, sonuçta bakalım ne olacak. Bütün b'li vektörler gider. Bütün terimleri değiştirmiş olacağım ve küme şu hale gelecek. bm adında bir küme oluşacak ve bu vektörlerin hepsi a'lı bir vektörle yer değişecek. Yani a1, a2, a3, a m'ye kadar. Alt uzayı gelen bir b kümesiyle başladığınızda her zaman buna ulaşabilirsiniz. Bu süreç bittikten sonra aynı sonucu elde edersiniz. Sonuçtaki kümede v'yi gerer. Şimdi bunu yazayım. m sayıda elemanı olan bir küme ile başlayıp bu sonucu elde ettik. m, n'den küçüktür demiştik. Bunu yapmak için yeterli elemanımız var. Çünkü a elemanımızın sayısı b elemanımızın sayısından fazla. Buna göre bu da v'yi ama a kümesinin a 1, a 2, a m'ye kadar elemanlardan oluştuğunu ve m'den n'ye kadar da eleman içerdiğini söylemiştik. Bu arada n'nin m'den büyük olduğunu unutmayın. b'yi tanımladığımızda m'nin n'den m'nin n'den küçük olduğunu söylemiştik. Şimdi bunun v'yi gerdiğini söylüyoruz ama şunun doğray olduğunu da söylemiştik. Bunun doğray olduğu bilgisiyle ispatımıza başlamıştık. Doğray iki şey demek v'yi gerer ve lineer bağımsızdır. Bu sonuca v'yi geren daha küçük bir küme olduğunu varsayarak ulaştık. a1'den a A1 m'ye olan kümenin v'yi gerdiği sonucuna ulaşmış olduk. Ama a'nın alt kümesi v'yi gererse, a lineer bağımlı olur. Eğer bu alt küme v'yi gererse, a n'yi bu vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade edebiliriz. Bu da lineer bağımlılık anlamına gelir. a'nın v'nin doğrayı olması durumuyla bir çelişki oluşur. Çünkü doğur ay, lineer bağımsız olmak zorunda. Daha küçük bir geren küme, size a'nın lineer bağımlı olduğu sonucunu verir. Halbuki başlangıçtaki varsayımımıza göre, a lineer bağımsızdır. Çelişkimizi elde ettiğimize göre, a'dan daha az elemanı olan ve v'yi geren bir küme bulamayacağımız sonucuna varabiliriz. Bu çok güzel bir sonuç çünkü size v alt uzayını geren bir x kümesi bulduğunu söyleyeceğim ve x'in 5 elemanı olduğunu söyleyeceğim. Şimdi, v alt uzayını giren hiçbir kümenin, 5'ten az elemanı olmadığını biliyoruz. Daha da iyisi, x'in v'nin doğrayı olduğunu ve 5 elemanı bulunduğunu söylersem, bir de y'nin doğrayı olduğunu söylersem, y'nin de 5 elemanı olduğu sonucuna varabiliriz. Değil mi? Peki, bunu nasıl biliyorum? y doğray ise, o zaman v'yi gerdiğini biliyoruz. Yani, 5'ten az elemanı olamaz. Bunu ispatladık daha önce. y'nin 5 veya daha fazla elemanı olması lazım. Ama, x ve y'nin, v'nin doğrayı olduğunu da biliyorum, demek ki, x de v'yi gerer. Yani, x'in y'den daha az elemanı olması lazım. Buna göre, y'nin eleman sayısının, x'in eleman sayısından fazla olması gerekiyor. Çünkü, alt uzayı geren bir kümenin, en az doğray kadar elemanı olması gerekiyor. Ama, x de alt uzayı geren bir küme olduğu için, x'in eleman sayısının da y'nin eleman sayısından büyük veya eşit olması gerekir. Çünkü Y de bir doğuraydır. Bunun eleman sayısı ötekinden büyük veya eşit ve aynı zamanda küçük veya eşitse, o zaman x'in eleman sayısı veya kardinalitesi, y'nin eleman sayısı veya kardinalitesi ile eşittir diyebiliriz. Şimdi a kümesine geri dönelim. a eşittir, a 1, a 2, a n'ye kadar. Şimdi, v alt uzayının her doğurayının aynı sayıda elemanı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre, v'nin boyutu diye yeni bir terim tanımlayabiliriz. v'nin boyutu, v'nin herhangi bir doğurayının eleman sayısıdır. Ve size bu videoda, v'nin her doğurayının eleman sayısının aynı olduğunu gösterdim. Yani, v'nin boyutu demek, yani v'nin boyutu, bence iyi tanımlanmış bir terim. 5 elemanlı ve 6 elemanlı 2 doğuray olamaz. Tanımsal olarak, ya ikisi de 6 veya ikisi de 5 elemanlı olacak. Boyutu ancak bu şekilde tanımlayabiliriz.